Ob-havo qanday bo'lishidan nazar biz ishimizni to'xtatmaymiz. Ishimiz mas'uliyatli. Yelkangizda shunday mas'uliyat turganida ham, issiqligi ham, sovuqligi ham, barcha qiyinchiliklar ham gaz bilan ta'minlashga o'z hissamizni qo'shayotganimizdan Çöğü de incik, işte çöğü de sağlık, yolda ise çöğü de ıssık buladı. Nesil için şu yıl yanvar oy anamal sağlıkta, minus 15-20 derece, tık derece geçe sağlık bu ölde, daha bir tam işimizin tuhtatkanımız yok. Yolda ise bu 60-70 derece geçe, çöğü de ıssık Yağız oyları meklat barı bir kıyın. Bazen hava 60 dereceden yukarı geçe kızıp gitken faytları ham buladı. Bu işin toktatışka hakkımız yok. Oylarımızda şu işimiz, şu meklatımız orkalı boka yapız, biz uyumuzga bana şu orkasıdan non alıp oraya Masalan ötken ili 65 derece geçe ondan yukarı ısıtık, derecede ısı oldu. Leket biz işin. Cadarlık'ın toktatkanımız yok. Michigan'ın samarası tabii gaz ahalı kanadınları bir mara mı diyeit kazandı. Başka çocuklarımız çık gitmedi. Bu yıl 2 Eylül 2021, yanvar fevral aylarda anamal sahur bıldı. Hava kararları keskin düşük getken payıdır. E, çöl zonalarında bizim e, yigitlerimiz elektrik gaz bayvanç adamlarımız çilingirlenmişte tohut etmiyor. Çöl zonası deme 29 kilometre mesafene mantaş polisine erişti. Asasî maksadımız insan kadriga karatilgian bolup, e, şunde istisaoğl günları e, bizde işçi kadımlarımız diye yazbı ve kışkı timki çekler acıratilgian. Anamal soğuklarda ham prodükteler, gaz tamamına filial başlangıç kasabı üşmas tamamından o vakılar kılıp birim altına. <gülüyor>